Sevginin Aynısı kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle taze fasulye tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yarım kilo taze fasulye, 2 adet orta boy domates, 4 adet küçük boy soğan, 1 adet kapi biber, 2 adet yeşil biber, 1 yemek kaşığı salça, 9 tablet kemik suyu ya da normal su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı tereyağı. Öncelikle fasulyelerimizin saplarını temizlemekle başlayalım. Saplarını temizlediğimiz fasulyelerimizi ortadan uzunlamasına ikiye bölelim ve 3 eşit parçaya doğrayalım. Daha sonra domateslerimizin kabuklarını soyup küp küp doğrayalım. Sırası ile diğer sebzelere de aynı işlemleri uygulayalım. düdüklü tenceremizin içine 2 yemek kaşığı zeytinyağını alalım. Ardından soğanlarımızı ekleyelim ve güzelce kavuralım. 1 yemek kaşığı tereyağımızı da ekleyip kavurma işlemine devam edelim. Soğanlarımız güzelce kavrulduktan sonra biberlerimizi ilave edelim. Biraz da bu şekilde kavuralım. 1 yemek kaşığı salçamızı ekleyip kavurmaya devam edelim. Daha sonra taze fasulyelerimizi ekleyip kavurma işlemine devam edelim. Buradaki kavurma işlemini güzel yaparsanız düdüklü tencerede 10 dakika içinde fasulyelerimiz pişer. O yüzden burada kavurma işlemini güzelce yapmanız gerekiyor. Daha sonra domateslerimizi ekleyip bir 2 dakika daha kavuruyoruz. Baharatlarını ekliyoruz, kemik suyunu ekliyoruz, en son suyunu ekleyip bir tur karıştırıp düdüklünün kapağını kapatıp 10 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Yemeğimiz servise hazır. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun.